Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Mercedes-Benz yeni Travego otobüsümüzle birlikte Yeni Esenler Otogarı'ndan Aç diye bir yolcu seferimiz olacak. Şu an Pamukkale Jumbo otobüsümüzde Pamukkale peronundan kalkış yapacağız. Yolcularımızı aldıktan sonra Esenler Otogarı'na kadar Travego Coach sümetrimizde bir seferimiz olacak. Öncelikle otobüsümüzün kabinine geçelim arkadaşlar. Bugün size eski sistemimizden bir video çekeceğim. Kapımızı kapatalım. Yolcularımızı, gerçi almamıştık. Ayrıca kapılarımızı açalım. Evet, yolcularımız arabayla bindiğine göre kapılarımızı tekrar kapatıp seferimize, AŞT'ye doğru seferimize başlayalım arkadaşlar. dörtlerimiz yanıyor. Bugün yine arabamızı otomatik vitesi olarak e, özür diliyorum. E, manuel vitesi olarak kullanacağız arkadaşlar. Bayağıdır Manuel vitesi olarak otobüsümüzü kullanmıyorduk. Eski sistemimizde en güzel şekliyle e, Manuel vitese yakıştığı için manuel vitesten devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an oyun saatiyle 11 arkadaşlar. 11'de Esenler'den çıktık. Yaklaşık oyun saatiyle 7 saat civarında bir seferimiz olacak. Esenler otogarına akşam üzeri varmayı planlıyoruz. Oyuncuz biz mod ekibini yapmış oldu. Harita biliyorsunuz arkadaşlar. 1 Ocak itibariyle ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Ufak tefek hatalar. FPS sorunları yaşayan arkadaşlarımız mutlaka ki oldu. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılabilir arkadaşlar. Biz bu arada ikinci versiyonun çalışmasında da, da başladı tabii ki. Şu an hani Karadeniz'in giriş kısmından itibaren çalışmalar başladı arkadaşlar İkinci versiyonu yani e, orta 3 ay ya da 4 ay içerisinde çıkarmaya planlıyız. olacak, 6 7 civarında eee yenileme olacak. Bunları oyuncu biz mod ekibinin liderinden Hakan size video ile duyuracaktır arkadaşlar hangi liderimiz olduğunu. Evet şu an ilk yapmış olduğum Trilio Coach simülatördeyiz arkadaşlar. Önümde gördüğünüz hani kilometre göstergesi, hız göstergesi, e, motor RPM, hepsi aktif olarak çalışmakta arkadaşlar. Artı, burada bir hani oyuna bağlı e, yol bilgisayarımız mevcut. Kapa açma, kapatma düğmelerimiz. Arkadan biri tıkladı. Ve burada hani e, orta ekranda da gördüğünüz yol, or, oyunçi yol bilgisayarı aktif durumda. Şu an yolu biraz uzattık tabii. Gördüğümüz üzere. <gülüyor> Köprüden direkt karşıya geçiyorduk arkadaşlar. Eserler de çıkarınca. İstoşin oradan çevre yoluna bağlanmış olacaktık. Biz yolu biraz uzattık. Hmm. E, hem de otogarın bu tarahtaki çıkışında birlikte görmüş olduk. direkt gittiğiniz zaman ikinci köprüye bağlanıyor arkadaşlar oyunda ikinci köprüye koyduk ama tabi o tarafa doğru trafik vermedik çünkü ikinci köprü geçince hani yer olmadığı için direkt koca bağlanıyor açıkça söylemek gerekirse o yüzden o tarafa doğru trafik yok arkadaşlar videoyu izleyen arkadaşlarımız kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Derken bari yerlere otomatikman giriş yaptık. Ya aynadan görüyorum adam geldi soldan Üzerime kırdı diyorum. Niye geçmiyor? 5'inci test bölümünde vites yok. 2'şer 2 şey atıyor vites. Arabanın testleri. Herhalde benim ayarlardan kaynaklı. otomatik şanzıman seçtiğim için özür dilerim. Otomatik şanzıman olduğu için viteslerim 2'ye 2 atıyor. Ona hiç akıl edemedik. 8 test üzerinden değerlendirirsek arabayı. 99'a sabitleyelim, gidelim arkadaşlar. Bu sistemle oynamayalı bayağı olmuştu arkadaşlar. O yüzden biraz böyle hafif acemelikler çekebiliyorum. Monitörün asıl tadı bu monitörlerle çıkıyor yani üç ekran vesaire ee, tamamen her şeyi hakim olduğumuz için buradan çok güzel bir görüntü alıyor da açık sözlüyse gerekirse Şu otobüsün yaylanışını vesaire ne görüyorsunuz durum taka ekranla kamera yansıyordur. 99 sabit tekrar. Evet. Heybetiyle karşımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü. <gülüyor> Oyun saatli 13.22'de girdik. Bakalım kaçta çıkacağız. Git git bitmeyen köprü yapmışız Fatih 10 dakika oldu 2 dakika. Hatta 23 dakika olacak. Evet. Tam köprüye oyun saatleri geçmenin süresi 23 dakika arkadaşlar. Yani oldukça uzun ve zevkli bir köprümüz var. Arkadaşlar bazı yorumlarda Diğer, hani bizim çalışma yapmadığımız illerle ilgili arkadaşların geri bildirimleri oluyor. Mesela diyor eski illere niye döndüğünüz diye. Biz eski illere dönmedik. Sizin diğer oynadığınız draw extended haritasıyla karıştırıyorsunuz. E, illerin hepsi birbirinin aynısı diyorlar. E, yani hani çalışma yapmadığımız illerin hepsi birbirinin aynı olabilir. Bunun için bekleyeceksiniz. Hani zamanı gelince. Hepsi zaten güncel gerçek otogarbe haritasına kavuşmuş olacak. Yani beğenmeyen arkadaşlarınız var. Olabilir, saygı duyarız. Beğenmeyebilirsiniz tabii ki. Ama yani hiçbir zaman verilen emeğe saygı göstermeyi unutmayın. Böyle acımasız, saçma sapan yorumlar lütfen yapmayın. E, gerçekten hani yapıcı yorumlar yaparsa çok daha sağlıklı olur. Bir modda gördüğünüz bir eksiklik hata varsa bunu Discord'a gelip e, bize ekran fotoğrafıyla vesaire gösterebilirsiniz. <gülüyor> hiçbir zaman yapılan çalışmayı kötülemek, e, ne ürünü ne size bir şey kazandırmayacaktır. Sonuçta belli sayıyla, hani üç, iki kişiyle üç kişiyle yapıldı bu harita, e, bu, bu bölümleri tamamen. E, ondan dolayı, e, hani tabii ki hatalar oldu zaten, yani biz sonuçta dört dörtlük bir harita yapacağız diye, e, hani hiçbir zaman bir çalışma bildirimimiz olmadı kusursuz hiçbir zaman yapamayız yani bunu lütfen beklemeyin. Mutlaka hatalar olacaktır. FPS ile ilgili sıkıntılar olan yerlere müdahale ediyoruz. Mesela HD ile ilgili sıkıntı yaşayan şey arkadaşlarımız varmış. HD dedi yani müdahale ediyorlar HD şu an. Ee, düzelt hani azam olursa bir sonraki versiyonda daha rahat oynama şansınız olabilir. Mesela Umut arkadaşım bununla ilgili tekrar sıfırdan konvert çalışmalarını yapıyor. Ee, kendini kendi bilgisayarına göre 30-40 FPS civarında fark ettiğini söyledi. Ben denemedim. Hani şu an kendi çalışmasını yapıyor. Ee, öyle bir şey olursa zaten bununla ilgili e, çalışmaları sizlerde göreceksiniz zaten. Şu an Kuzey Marmara Karayolu'nda gidiyoruz arkadaşlar. Kocaeliği sınırına geçtik arkadaşlar. Mustafa Aymen Kocaeli tarafından gideceğim arkadaşlar Oradaki yolu bir de bu açıdan görün diye Gerçekten muhteşem bir manzara göreceksiniz tekrar Ankara'ya vardığınızda arkadaşlar, e, siz hani otopark şehri ile ilgili hani otobüsü parkıdakinden kendi hani, yapılan hatalarla ilgili birkaç örnek vereceğim. E, bu arada yani ikinci versiyonu Osman Gazi Köprüsü'nden Bursa'ya bağlantılı olmuş olacak arkadaşlar. Bursa ili olmayacak ama hani bu yolun devamını e, yapmış olacağız hani buradan direkt hani Bursa tarafına direkt geçişiniz olacak. Normalde şu anki navigasyonda da Ankara tarafından dolaştırıyor sizi. Bunun önüne geçeceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Hatta hani Kocaeli'de de FPS sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız olmuş. Hem bunları düzelttik. Hem bunların düzeltilmesi yapılıyor. Hem de AŞT ile ilgili talepler yerine getirilmeye çalışılıyor. Esenlerle ilgili ne yapacağız ona daha henüz bakmadık Evet benim trafik paketi aktif görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an karşımızda sağ tarafta kocaeli görüyorsunuz. Kocaeli oyunda il olarak mevcut. Ee, ama hani şu an orada hani yolcu indirme bindirme ya da görev taşıma şansınız olmayacak arkadaşlar. Bunun sebebi de bu hani ilk yayındığımız ücretli versiyonda Kocaeli mevcuttu. Burada yükleme ekranında insanlar hani kullanıcılar çok şikayet ettiler. Hani içerik güncelleme hani içerik içerik değişikliği algılandı diye bir süre bekletiyordu. Bunu bunun Kocaeli'ni kaldırdığımız zaman bu sorun çözüldü. Yani sadece Kocaeli'nin ismini kaldırdığımız zaman oyunda. Yoksa Kocaeli bütün otaglarından tutun illerin bütün görev yerlerine kadar hepsi duruyor. Ama tabii ki il ismi olmadığı için oyunda aktif olarak çıkmayacak. Sağ taraf Kocaeli girişi zaten biliyorsunuz. Evet, sol tarafta görüyorsunuz arkadaşlar, Berces'te var. <gülüyor> Sağ taraftaki, birinci iki videoda Ali burada durmuştum zaten, o yüzden bu sefer es geçeceğim. divan testleri duracağız arkadaşlar. Bolu 4 divanda sizi ağırlayacağım. Sakarya kavşağına geldik arkadaşlar. Buradan Sakarya'ya dönebiliyorsunuz. Aynı zamanda Eskişehir bu yolu bağlantısı da var arkadaşlar. Yani sağa döndüğünüzde Eskişehir istikametine gidebileceksiniz. Düzce kavşağına geldik arkadaşlar. Sağ taraftan düzceye giriş yapabiliyorsunuz. Düzce gişeler Düzce gişeler Testi değiştirme seçeneği olsaydı keşke. Arab testler yok sıkıntı oluyor. Evet, sağ tarafta yine arkadaşlar highway testlerimiz var. Dinama testlerimizden. Şöyle büyük ekranda size göstermiş olayım. Evet kısa bir süre sonra arkadaşlar Highway testlerine geldiği için dinlenme molası vereceğiz Oyunda da saat 6.30 oldu arkadaşlar akşam oluyor artık. Güneş arkamızda kaldı. Metro Park'ın tabelası göründü arkadaşlar. Yanındaki otobüs yol vermeyecek herhalde. Evet arkadaşlar, bir burada normal araçlarda duracağınız yer var bine karşı için, otobüsler için tesislerde. Burada da bakın manuel durabileceğiniz alanlar mevcut. Evet şu an oyunda 19.09 görünüyor arkadaşlar bir Birazdan seferimize devam edeceğiz Şöyle dışarıdan bir daha Göstereyim size tesislerimizi Gerçekten güzel bir tesis Ben de ortamı biraz karartacağım Akşam oluyor çünkü Birazdan gece modunda videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar devam ediyoruz hazırsak bukabimizize geçelim bu şöyle bir tık aydınlık vereyim aslında Kapılarımızı kapatalım. Evet. Hazırız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dörtlerimizi de yakalım şöyle. Arkadaki trafiği görerek... Devam edelim. Evet birazdan gün batımı gerçekleşecek. Biz Ankara'ya vardığımızda muhtemelen Yani şöyle mekana da muhtemelen görüyorsunuzdur. Şu an Geride kavşağını da geçtik arkadaşlar. Biraz önce Geride kavşağıydı. Ankara'ya doğru devam ediyoruz. Ankara'ya 100 km kaldı. Bakın orada 99 km yazıyor. Evet, farlarımızı da artık açalım. Oyunda saat 8 oldu. Akıncı kişilere yaklaşıyoruz arkadaşlar. biliyorsunuz kontrol noktası var arkadaşlar. Bütün otobüsler kontrol noktası diye bir bölge var. Oraya mecbur giriyoruz. Burada kontrolünüzü yaptırdıktan sonra arkadaşlar devam edebiliriz. Arkadaşlar buradaki e, hani şehirler arası ölçümler, şehir tabelaların girişleri arasında yapıldı. Mesela örneğe göre, İstanbul Ankara arasında. İstanbul çıkışı, Ankara'nın giriş tabelası. Örneğin Düzce'nin çıkış tabelası, Ankara'nın giriş tabelası. Kilometre bilgileri buna göre planlandı, bilginiz olsun. Abi niye vuruyoruz arkadan ya? <Gülüyor> Audi jira <girastırsın>. mı? <Gülüyor> Kıymet karşılığında da uyaklaşıyoruz arkadaşlar. Ve ee, biz aşağıya gireceğiz. Yine mi kapalı bir yol? yapalım. Biz de aşağıya bir taraftan dolanırız. Bu saat kuralları uyalım bari. Normalde akşam iş çıkışlarında burası kilit burada trafik burada. programada buradan girecektik ama yol kapalı olduğu için devam ediyoruz. Evet aç kapıyı. Evet bakın. Trafik üst katı doğru çıkıyor ama biz yolzemizi indirmek için orta kata doğru hareket edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle gelip direkt girdiğinizde herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. tabii ki. Şöyle sadece beyaz çizgileri hani tek seferde girmeniz önemli arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Hemen çıktı. Ama burada sürekli ileri geri ileri geri manevra yaparsanız sonuçta arkanızda bir dorse var. Görünmez bu dorse sonuçta. Bu dorsede eee yamulduğu için arkadaşlar e, yolcuları hani tam bu çizgiye oturmuyor. Eğer böyle durumda kendiniz biraz hani şeyin gerisini alıp oradan e, tekrar gelirseniz hani sıkıntı yaşamazsınız ama geldiniz, olmadı geri ileri geri ileri geri zaman dorsenin e, arkasındaki hani paralelliği bozulduğu için sizi bu e, çizgide görmeyecek. Siz de bu hani Dorsi arkada hani görünmez olduğu için siz bunu kaçıracaksınız arkadaşlar. Evet. Onun mevzusu bu. Açıkça söylemek gerekirse. Hemen şu kamerayı açayım. Aşığı. Buranın mevzusu bu arkadaşlar. Evet, kısacası. Ee, şimdi hani gelip otogarda e, Direkt hani durduğunuz zaman Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ama Hani de geldiniz ileri geri Sağ sol manevra yaptığınız zaman Bu arkadaki görme doğrusu eğil. mesela Siz geri geri geldiniz böyle eğiliyor e, Böyle olunca siz tekrar gittiğinizde yine yamuk kalıyor O yüzden hani hiçbir anlamı kalmıyor hani Sonuçta bunu bir otobüs olarak düşünmeyin Bu bir kamyon oyunu Biz bunu otobüse çevirmeye çalışıyoruz Yani bunu artık siz bir şekilde idare edeceksiniz arkadaşlar bilgis olsun Dediğim gibi bu şu düzeni sağlamanızda, şunu otobüs, şunu doğrusu, arkanızdaki yolcu doğrusu olarak düşünün. Hani şu paralellikle giriş yapmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Ne yapacaksınız? sıfır kamerasıyla kendinizi geri alın olmadıysa tekrar gelip girin. Yani bunu zaten hani 3-5 yolcu götüre götüre. Ee, bunu alışacaksınız, bunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Ee, ve daha zevk alarak <gülüyor> oynamaya başlayacaksınız. Evet, ee, oyuncuyuz bir, bir map haritasında arkadaşlar. Ee, yeni trafik otobüsümüzde de İstanbul Esenler'den e, Aşli'ye yolcu getirdik. Ee, Gördüğünüz gibi gelip tek seferde de Peron'umuza girdik. Ee, evet. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.